Bugün 13 Ocak 2023 Cuma Venüs günündeyiz Başak Burcu'ndaki ay 1-16'da Oğlak Burcu'ndaki Proton'la yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek günün ilk saatlerinde ay boşlukta ilerleyecek bu saatlerde içe yönelişler maneviyat ve tefekkür içinde çok faydalı olabilir Ay sabah 5.44'te terazi burcuna geçecek. Değişen enerjilerle birlikte önümüzdeki iki gün ilişkiler, ortaklıklar, sanat, estetik, adalet, diplomasi ile ilgili konular ilgi alanımızda olabilir. Sabah saatlerinde ay Koç burcundaki Jüpiter'le karşı açıda dolacak. Enerji ve motivasyonumuz artarken özel ve sosyal ilişkilerde de daha girişken ve cesur davranabiliriz. Duygusal beklentilerimizi abartabiliriz ve dengede kalmakta zorlanabiliriz. Çevremizdeki kişilerin bizi nasıl görüp değerlendirdiğini çok önemseyebilir, aşırı tavizkar davranabiliriz. Beklentilerden kaçınalım. Bu şekilde hem özel hem sosyal ilişkilerimizle ilgili daha iyi bir gün geçirebiliriz. Terazi burcundaki ay akşam saatlerinde İkizler burcundaki Mars'la üçgen açı yapacak. Zihinsel ve sosyal enerjilerin güçleneceği bu saatlerde sevdiğimiz kişilerle ve arkadaşlarımızla birlikte olabilir programlar yapabiliriz.